Umudumuz, geleceğimiz, özlemimiz, gençlik merhaba. Yeni bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Bu sohbetimizde insanlığın yön meselesi üzerinde duracağız. Toplumda gördüğümüz kargaşa, olumsuzluklar, etraftaki yansımalar, sosyal hayatta gördüğümüz olaylar o toplumun gönül yapısını ortaya koyar. Gördüğümüz kadarıyla insanlar şu anda yaşadığımız toplumda pek huzurlu bir hayat yaşayamamaktadır. Peki bu huzursuz yaşamı Huzurlu, sağlıklı, mutlu bir hayat şekline döndürebilir miyiz, ne yapabiliriz? Elbette ki eğer bir yerde, bir toplumda bir olumsuzluk var ise o toplumdaki olumsuzlukların temeline inerek önce o tespit edilecek yapılan araştırmalar efendim yaşanılan sıkıntılara baktığımız zaman toplumdaki bütün olumsuzlukların temelinde insan unsurunun yattığını görürüz. Neden? Çünkü bütün olumsuzluklar ikili ilişkilerde yansımaktadır. İnsanların birbirini sevmesi İkili, i̇kili ilişkiler, insanların birbirleriyle kavgası, insanların birbirleriyle alışverişleri, insanların birbiriyle bütün münasebetlerinin temelinde bir ilişkiler yumağı vardır. İşte ikili ilişkiler, çoklu ilişkiler olarak topluma yansıdığında toplumun genel karakteri demek. İnsanlar arasındaki ilişkideki karakter neyse odur. Peki içinde yaşadığımız toplum eğer olumsuzluklar zirvede olduğunu, huzursuz bir hayat yaşadığımıza inanıyorsak ki böyle bir hayat sürmekte dünyanın her yerinde işgallar, kavgalar, olumsuzluklar, huzursuzluklar İnsanların birbirlerine şiddetleri, sevgiden çok kavganın oluşması demek ki ilişkilerdeki olumsuzlukları gösteriyor. Şimdi ne yapalım toplumdan ferde doğru bir iniş gerçekleştirdiğimiz zaman çoklu ilişkilerden ikili ilişkilere ikili ilişkilerden ferdin kendisine indiğimiz zaman görüyoruz ki ...o ilişkisini insanın... ...yerine getirirken... ...tavrının aslında o insanın... ...karakter yapısından kaynaklandığını görüyoruz. O zaman... ...bu insanda... ...bir yön... ...sıkıntısı vardır. Yönünü bulamamış... ...yönünü bulamamış... ...doğruya ulaşamamış... ...doğruya ulaşamamışsa... ...yönünü bulamamışsa... ...işte o zaman... Yani kemale eremiyor, kemale kemale eremeyen insanların da insanların da ilişkilerinden doğan olumsuzluklar yavaş yavaş topluma sirayet etmektedir. O zaman temel mesele insan meselesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın özellikle üzerinde durduğu İman ve insan davası adı altında ortaya koyduğu sistematik olarak insanı ele alan bir bir tedavi metodudur, iyileştirme metodudur. Yani önce insanı kendi adına kazanacaksınız. Onun onu kötü ahlaklardan, olumsuz olumsuz davranışlardan, olumsuz düşüncelerden onu önce yani ferdi kendi adına kazanacaksınız. Sonra olgunlaşmış o insanı topluma saldığınız zaman o, e, o toplumda iyileşmiş ve olgunlaşmış insanların sayısı arttıkça doğru orantılı olarak olgunlaşmış, kemale ermiş, nefsi terbiye olmuş, imanın, ibadetin lezzetine varmış Allah'a kulluğun şuuruna ermiş bu insanların sayısını toplumda artırdığımız zaman toplumda iyileşme huzur, mutluluk böylece yaygınlaşacaktır. Bu sistemin adı, bu toplumun adı ne olursa olsun sistemin adı değildir insanları e, huzur içerisinde yaşatan insanın kendisidir her şeyi düzelten ya da kötüleşti. Bunu Profesör Dr. Haydar Baş hocamız çok sık verdiği bir örnekle izah etmeye çalışalım. Bıçak örneğini verdi rahmetli çoğu zaman. derdi ki bir bıçak, annelerimizin elinde bizlere yemek hazırlamak üzere bir alet. Kasabın elinde rızkını kazanmak üzere geçimini temin etmek üzere kullandığı bir alet, Doktorun elinde hayat kurtaran bir alet Ama katilin elinde Can alan Katillik fiilini işlemesine Sebep olan bir, bir alettir Peki suçlu olan Bıçak mıdır insan mıdır Elbette ki hepinizin Suçlu olan insan insan dediğini görüyoruz O zaman Neyi düzeltecekseniz Önce insanı düzelteceksiniz. İnsanı düzeltmek için de insana doğru bir arayış, doğru bir yön, doğru bir yol çizmeniz gerekmektedir. Allah hepimize doğru yolu, huzurlu, mutluluklu yolu bulmayı nasip eylesin. Bu programımızı burada bitirirken lütfen e, kanalımızdaki bu sohbetimizi Beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun.